Herkese merhaba. cPanel, VME, WHM girişi ve e, hosting paket oluşturma ve kaldırmaya göstereceğim. İlk önce cPanel girişiniz bilgilerinizi girin. Daha sonra Add a Page seçeneğini bularak paket ekli türkçe anlam olarak da bulabilirsiniz buraya paket isminizi biz buraya 1 GB'lik e, bir disk alanı 10 GB'lık bir trafik bir adet ftp hesabı bir adet email hesabı 5 adet e, email listesi e, 3 adet database ve 3 adet de soft demeyin olarak bilgilen giriş yapacağız. Buraya deneme amaçlı paket 1 GB 1 GB olarak yazıyorum. Buradan bu dost, burada herhangi bir seçenek girmezseniz burası limitlendirilmemiş. Disk alanınızın boyutu ve trafiğinizle göre e, limitini sınırsız yapar. Aynı şekilde buradaki bilgilerinizi sıfır olur ise bu da aynı şekilde girilir. 1 GBın dekabeti olarak 1024 MB. Burası MB cinsinden olduğu için 1024 MB yazıyorum. 10 GB'nin dekabeli olarak da 10.240 olarak yazdım. FTP olarak bir email hesabı 1 email listesi 5 database 3 subdomain 3 2 pardon park domain bu park domain nedir onu e, göstereyim park domain bir domain almışsınızdır fakat hosting atamıyor. atamak istemezsiniz e, sadece boş sayfaya da herhangi bir e, bu sayfa park halinde ya da bu site bu siteye fark edilmiş tarzında bir bilgi yazmak için buraya istediğiniz sayıda girebilirsiniz. Aynı şekilde Adon domain bir hosting içerisinde birden fazla domain atayabilirsiniz. Eğer bu pakete eklemek isterseniz buraya e, istediğiniz sayı sayısı, istediğiniz domain sayısına göre ek, ekleme yapabilirsiniz. Biz bunları sıfır bırakıyoruz. Şöyle bir durum var. Buralarda eğer yazı şey yapmak isterseniz, limitsiz yapmak isterseniz unlimited buraya yazmanız gerekiyor. Aksi takdirde hata verecektir. Çünkü 0 e, eski CPanel'de, e, versiyon 11'den önceki CPanel'de e, paket eklediğinizde buradaki unlimited yazıları, buradaki bu burada da butonlar bulunmaktaydı Şu anki yeni versiyonunda maalesef buraya bilgi girişi yapmak zorundasınız. E, bu kullanacağınız hosting paketlerinde özel ip vermek isterseniz buradaki tik işaretini işaretlemeniz gerekiyor fakat Reseller, rezil, yani bay yöneticiniz kesinlikle e, üzerinde en az 1 ve üzeri e, özel statik ip olmanız gerekiyor Buradan e, cPanel temasını seçebil, seçebilirsiniz Aynı şekilde buradan da e, dili de seçebilirsiniz. Birden fazla dil seçeneği e, Cpanel'in üzerinde gelmekte. Biz şimdi anlık Türkçe'yi seçelim ve paketi oluşturalım. Paketimiz şu an oluşturulmuştur. Kontrol etmek açısından düzenleme bölümüne girelim. Paketimiz burada oluşmuş. Edit butonuna basarak paketimizi tekrar düzenleyebiliriz.